y eşittir 1 bölü 2x ve 2x kare eksi y kare eşittir 7 denklemler sisteminin çözümleri nelerdir? Soruda da çözümler diye soruluyor. Çünkü bu eğriler iki kez kesişiyor olabilir. Bakalım burada neler oluyor? y eşittir 1 bölü 2x ve 2x kare eksi y kare eşittir 7. Bunu çözmenin en iyi yolu bilinmeyenlerden bir tanesini alıp diğer denklemde yerine koymak y için 1 bölü 2x değerini alıp bu denklemde kullanmak bayağı pratik görünüyor. Çünkü burada y'nin değerini zaten bulmuşlar. Sağdaki denklemde ise bayağı bir işlem yapmamız gerekebilir. Sağdaki denklemde y değeri için 1 bölü 2x kullanalım ve x'in değerini bulabiliyor muyuz bakalım. Bu denklemde 2x kare eksi y kare vardı. Şimdi y'nin yerine, buradaki y'nin yerine 1 bölü 2x yazıyoruz. Bunun karesini alacağız ve bu da 7'ye eşit olacak. Şimdi x'in değerini bulabiliriz. 2x kare eksi, 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4, x kare eşittir 7. 2x kareden 1 bölü 4x kareyi çıkarıyorum. Yani bir tam 3 bölü 4x kare kalacak. Veya bunu 8 bölü 4, bunu da 1 bölü 4 olarak düşünebilirsiniz. Sonuç 7 bölü 4 x kare ve bu da eşittir 7. Her iki tarafı 7 bölü 4'ün tersiyle çarpalım, bakalım ne olacak? Çarpı 4 bölü 7 ve burası da aynı şekilde çarpı 4 bölü 7. Eşitliğin her iki tarafında 4 bölü 7 ile çarptım, bunlar sadeleşti x kare eşittir, 4 sonucuna ulaştık. x artı 2 veya eksi 2 olabilir. 4'ün kare köklerinden pozitif olan ve negatif olan. x'in artı 2 veya eksi 2 olabileceğini bulduk. Şimdi bunu y'nin değerini bulmak için kullanalım. Eğer x eksi 2 ise bu durumda y eksi 2'nin yarısı kadar olacak. Yani eksi 1 olacak. Eksi 2. Eksi 1. Bu noktaların her ikisi de ilk denklemi doğru kılar. Ve tabi buradaki ikinci denklemi de doğru kılar. Hemen kontrol edelim. 2 çarpı 2'nin karesi. 2'nin karesi 4. 2 çarpı 4 eşittir 8. Eksi y kare. 1'in karesi 1. Yani 1 eşittir 7. 2 çarpı eksi 2'nin karesi yine 8 olur. Eksi 1 eşittir 7. Yani bu denklemler sisteminin sonuçları 2'ye 1, yani x ekseni 2, y ekseni 1 ve eksi 2'ye eksi 1'dir. x eksi 2 ve y eksi 1.